ABCD firmasından bahsediyorduk. Bu firmanın hisse senetleri borsada 50 liradan işlem görüyordu. Şimdi 50 lira kullanım fiyatına sahip olan bir satım opsiyonunun kar zarar grafiğini çizeceğiz Kullanım fiyatı 50 lira olan satım opsiyonunun primi 10 lira olsun Alım opsiyonu videomuzda olduğu gibi satım opsiyonu içinde iki ayrı grafik çizeceğiz Grafiklerden birisi sadece Opsiyonun vade sonu değerini gösterecek Genelde ekonomi veya işletme ders kitaplarında da Gördüğünüz grafik budur yani klasik bir grafiktir Diğer grafik ise opsiyonu satın almak için ödemiş olduğunuz primi de göz önünde bulunduran Kar zarar grafiğidir Gerçek hayatta daha çok kullanılan grafik Opsiyon primini de hesaplamaya dahil eden Yani sağ taraftaki grafiktir Bir satım opsiyonumuz var satım Opsiyonumuz bize ilgili hisse senedinin 50 liradan satma hakkını veriyor. Demek ki opsiyon vadesinde 50 liradan satma hakkına sahibiz. Diyelim ki opsiyona söz konusu olan ABCD firması iflas ettiği hisse senedinin değeri 0 oldu. Yani opsiyonun vade gününde hisse senedinin piyasa fiyatı 0. Hisse senedinin değeri yok. Bu durumda sizin opsiyonunuzun değeri ne olurdu? Piyasadan bu hisse senedini 0 liraya satın alabilirsiniz. Sonra da aldığınız bu hisse senedini satım opsiyonunuzu kullanarak 50 liraya satabilirsiniz. Satım opsiyonunuzu kesinlikle kullanırsınız. Çünkü 0'a aldığınızı 50 liraya satacaksınız. Satım opsiyonu size bu fiyattan satma hakkını veriyor zaten. Yani opsiyonunuzun değeri 50 lira. Eğer satım opsiyonunda konu olan hissenin fiyatı 10 lira olsaydı Hala gidip piyasadan 10 liradan hisseyi almak isteyecektiniz Satım opsiyonunuzu kullanarak 50 liraya satacaksınız, 40 lirası size kalacak Yani bu fiyat seviyesinde opsiyonun değeri 40 lira olacak Elinde bu satım opsiyonu bulunan herkes 40 lira kazanmış olacak Tahmin edeceğiniz gibi ilgili hisse senedinin fiyatı yükseldikçe Sizin satım opsiyonunuzun değeri de azalacak Peki nereye kadar azalacak? Hissenin fiyatı 50 lira olana kadar azalacak. Hissenin piyasa fiyatının 50 lira olduğu nokta sizin başa baş noktanızı gösterir. Piyasadan 50 lirayı alacaksınız, satım opsiyonunuzu kullanarak 50'den satacaksınız, yani aynı fiyattan alıp satacaksınız. Bu noktada işlem yapmak pek de mantıklı değil yani bu fiyat seviyesi denge noktasını gösteriyor. Eğer ilgili hisse senedinin borsada işlem gördüğü fiyat 50 liranın altındaysa, işte o zaman elinizdeki satım opsiyonu bir değer taşıyacaktır. Zaten piyasadan daha ucuza alabildiğiniz bir şeyi satım opsiyonunuzu kullanarak da 50 liradan satma hakkına sahip olabilirsiniz. Piyasa fiyatının 50 lira olduğu noktada ise nötr durumdasınız. Eğer satım opsiyonuna söz konusu olan hisse senedinin piyasa fiyatı 50 liranın üzerine çıkarsa bu durumda da opsiyonunuzun bir değeri kalmayacaktır. Demek ki önemli olan 50 liranın altında olması. Hisse fiyatının 50 liranın üzerine çıktığı durumda opsiyonunuz değersiz olacak. Hissenin piyasada 100 liradan işlem görmeye başladığını düşünün. Satım opsiyonunuzu kullanmanızın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Zaten piyasada 100 liraya satabileceğiniz bir malı 50 liraya da vermek istemezsiniz. Şimdi biraz da gerçek kar zarar grafiğine bakalım. Opsiyonunuzun vadesinde hissenin borsadaki fiyatı 0 olsun. Opsiyonunuzu kullanarak bu hisseyi 50 liradan satıyorsunuz. Ancak bu grafikte opsiyonu satın almak için ödediğimiz parayı da hesaba katacağız. Opsiyon primi 10 liraydı hatırlarsanız eğer. Yani opsiyonunuzun değeri 50 liraysa eksi opsiyon primi kadar olacak burada da. Yani 50 eksi 10 lira bu da 40 lira ediyor. Yani opsiyondaki da karınız 40 lira. Borsa fiyatı 50 lira olana kadar satım opsiyonunuzu kullanmak isteyebilirsiniz Hissenin borsa fiyatı 50 lira olduğunda hatırlayalım satım opsiyonumuzu kullanamıyorduk ancak Bu satım opsiyonunu satın almak için biz 10 lira ödemiştik Kullanamayacağım bir opsiyon için 10 lira prim ödemiş olmak da benim 10 lira zararda olduğumu gösterecek yani opsiyonumun değeri 50 liradan başladı ve hissenin borsadaki fiyatı yükseldikçe benim satım opsiyonumun değeri düştü. Bu noktada ise artık opsiyonu kullanmayacağım. Opsiyonu satın almak için ödediğim prim kadar da zarardayım. Yani bunun üzerindeki fiyat seviyelerinde 10 lira zarardayım.